Herkese selam, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bu videoda ünlü kız K-pop grubunun bir üyesinin ayrılığından bahsedeceğim. Ayrılık haberi resmileşti bu arada. GIDLE üyesi Sojin gruptan ayrıldı. Bunun nedeni ise çok merak edilmeye başlandı. Nedeni bir ara onun hakkında bir zorbalık haberinin çıkması ve net izlenler tarafından nefret alması. Küpün açıklamasına göre yıl grubu 5 üye ile devam edecek. Videom bu kadarlıkta bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız.